Şeyma kanalına hoş geldiniz. Bugün size imzalı olan albümlerim, imzalı olmayan albümlerimi göstereceğim. Evet, geçelim. İlk albümümüz Volkan Konak albümü. Ülkü Şeyma'ya içten sevgileriyle yazıyor. E, içten sevgilerle yazıyor. E, peki Volkan Konak'la nasıl çok tanıştın, Nasıl oldu bu olay onu da anlatayım size. Antalya'ya gitmiştik ablamlara o zaman konserine gitmiştik herkesi kulüsüne çağırmıştık orada tanışmıştık ee, Diğer abimimize geçelim Oğuz Berkay Filan ee, Peki Aslında tam gözükmüyor böyle göstermem lazım Gizli abim bir şey olmuş İmza atardım. Ee, bunu da şöyle aldık. Ee, Oğuz Barga Fidam'ın. Babam Anatolium'da çalışıyordu. O zamanlar. Ee, bana sürpriz... O da Teresa konseri gelmişti. Bana sürpriz yaptı ve aldı. Ee, bana sürpriz yaptı ve aldı o albümü peki diğer albümlerimi göstereyim imzalı olmayan Justin Bieber inan ee, en beğendim albüm bu oldu şu ana kadar ee, ve handeler kraliçe seni gördüm bir şey istedim işte de, bana geldi fazlasıyla bir neşe doğru otur karşında bir kraliçe varken şarkısı <gülüyor> Neyse, evet. alt başlıklarımıza geçelim. Ee, McDonald's'da nasıl çalışmaya başladım ve niye çıktım? Ee, 9 Haziran'da çalışmaya başladım. 2 Haziran'da buluşmaya gitmiştim. Onu da babam önermişti bana. Ben de babamın önerisiyle gittim. Aslında hiç çalışmaya niyetim yoktu. Ee, zaten girdikten sonra Çekememezlikler başladı. Ben de o zaman şehirde yazıyordum. Ee, bana göre de Şeytanın başı Müdürün manitası yani Serkan'ın Çünkü çok uğraştı Serkan benimle. Ondan anlayabiliyorum. Çalışmayı düşünüyor musun? Evet. Neyse iyi günler kendinize iyi bakın bugünkü bugünkü konularımız bu kadar kendinize iyi bakın.